Geçen hafta Freud'dan sonra bu hafta Lars von Svensson, <gülüyor> Korkunun Felsefesi. Önce kitabı tanıtarak başlayalım, geçen hafta unuttuk onu. Ha evet, bu hafta Korkunun Felsefesi'ni konuşacağımızı söylemiştik zaten abi. Eyvallah. Evet, nasıl başlayalım? Sen... Böyle yazar hakkında bir şeyler hazırladım. Yazar da. hakkında böyle Türkiye'de çok fazla yorum yok ama Amerika'da çok tutmuş bir yazar. Yani o söz çapta. Çünkü birçok duygunun da felsefesini yazmış biraz baktım kitaplarına. Evet, mesela korku üzerine bir araştırma yaptığınız zaman pat diye önüne çıkan kitaplardan bir tanesi hem iyi bir derleme olduğunu söyleyebilirim Batı felsefesi açısından. Katılıyorum Freud'tan sonra iyi geldi açıkçası. E, evet. Okunabilir. Okuması bir biraz e, eh, orta seviye çünkü şey, ya en azından akıcılığı var. Bir akıcılık var, derleme olması biraz hafif sıkıyor bazı yerlerde. Çünkü şu derleme meselesinde hani şu aralara alıntıları paragraf paragraf kocaman atmak var ya... O büyük bir kesinti aslında. Biraz daha akademik bir versiyon evet, yani. Ben ama. bir de dipnotları okuyarak gittim. O daha da büyük bir kesinti. Ama, Dip, ama şey, çok güzel bir harita çizmiş. İyi Bak, bir başarı lazım yani. Başarılı. O çünkü bir biliyorsun, biraz baktın zaman Bergen Üniversitesi'nde konuları basit bir şekilde ele almasıyla meşhur olmuş bir profesör. Ee, Norveçli olması belki biraz o sıcaklığı kesiyor olsa da Ama o... literatür hakkında hani korku üzerine literatür araştırması yapacak olan bir kardeşimiz için başlangıç noktasında evet. iyi bir aşamayı yakalamış ki haftaya da zaten onun bir başka kitabını evet, yalnızlığın, felsefesi yalnızlığın felsefesine anlayalım bu seze hemen göstereyim yalnızlığın felsefesine inceleye olacağız bir tane birkaç tane daha böyle böyle evet. kitapları var o kadar fazla gitmeyeceğiz belki başka yayınlarda kullanırız ama nihayetinde böyle konu başlıklı olarak korku hakkında söylenmiş bütün beyanatları bir araya getirip kendi fikriyatında katınca Batı'nın korku hakkındaki düşünce mekanizmasını bize iyi anlatan ve o korkulardan yola çıkınca bizim de Batı'daki korku enformasyonunu İyi değerlendirebileceğimiz bir açılım açıkçası. Yani kendince bir nebze objektiflikte yakalamaya çalışmış. Yani, yani hakkını vermek lazım. Dolayısıyla yani benim aklıma şey bile geldi yani. Gerçi biz Tevhid Ocağı'nda uzun bir zamandır pandemi vesaire sebebiyle dergilerimizi çıkamadık ama e, bu yeni gelecek iki sayımızın ardından onlar bitmek üzereydi. Bir yeni sayıların ana konularından biri olacaktı ama korku konusu öne çekilebilir bir yazıymış. Yalnızlık öne çekilebilir evet. bir konuymuş. O benim aklıma düştü açıkçası yani. Güzel irdelemiş. Yani ama alıntıları dizme metoduna hayran kaldım. Evet. Yani vermek istediği alt mesajı öyle güzel Döşemiş ki parçaları iyi birleştirerek sanki kendi söylemiyormuş gibi yapıp harika bir puzzle oluşturmuş. Söyleden bir puzzle. Bu, yani bunu bizim de olsa bir... hakkını veriyoruz. E, yani. yani, <gülüyor> bu resim resim dersinde biz çocukken yaptırırlardı. hani farklı evet, dergilerden, bir derlerdi. şeyleri bir araya getirmek o noktada başarılı Türk yazarların e, biraz eli alıp hiç yapamadığı yapmaya için e, feyz alabilecekleri bu manada bir kitap olduğu söylenebilir. Ben 17. sayfadan başlıyorum. Sende evveli var mı bilmiyorum. Evveli yok. Sadece başta zaten bir uçaklarda bu havaalanlarındaki güvenlik kontrolünden girmiş bak bir kitabın başına bir de sonuna hak veriyor. Evet. <gülüyor> Kesinlikle ben de nefret <gülüyor> ediyorum o havalanların peki. seviyor ki o yani. Ama bunu insanların kabullendiğini yazmış ben buna karşı çıkıyorum. Kimsenin bunu kabullendiği yok çünkü kimseye sorulan bir şey değil. Kabullendirilmiş evet. diyelim yani. Dayatılmış. Dayatın, ha, dayatılmış daha tatlı bir kelime Uçak oldu. yolculuğu mu yapmak istiyorsun? Bu güvenlikten geçmek zorundasın. Ya ben o yüzden şey. uçaktan vazgeçip arabaya atladım. Çok oldu çünkü. Kalkana kadar bir dert ne kadar bir dert, çıkışı bir dert, Malzemet içi bir taşıyamıyorsun, hiçbir yani. şey yapamıyorsun. Ha bunun korkuyla özdeşleştirmesi kitabın sonlarına doğru geleceğiz. Orada bir garabet var açıkçası. Bu açık daha ]cesi. çok ben Amerikan dünyası açısından baktığımızda bir tutarlılığı var. Yani 11 Eylül saldırıları arkasından yaşanan korku fenomeninin insanlar evet. üzerindeki etkisi ki pandemiden önce yazılmış bir kitap bu arada. Çünkü pandemi olsaydı belki kitap farklı koşullarda ele alınabilirdi. İlk basımı kaçmış, ilk basım eski ya. Çok yeni birinci bir baskı ya. 2017 yazıyor evet. bende ama. Evet. 2007'de yazmış bu arada evet. şeye asıl kitaba. Asıl kitap 2007 bizim ülkemize evet, Türkiye'de çeviriye çıkıyor. Dolayısıyla pandemi öncesi 11 Eylül saldırılarının hala çok konuşulduğu bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla o 11 Eylül saldırılarının İslamofobia adı altında da ele alındığı bir sürecin de kitabın sonuna doğru etkinliğini görmekteyiz. Evet 16'ya atladım demiştin, nereye aldın orada? 17'de şöyle bir ifadesi var, korkuda kendimizin dışında bir şeyle karşılaşırız ve karşılaştığımız bu şey isteklerimizin bir olumsuzlanmasıdır. Sonra o ifadesini Montaigne'le özdeşleştiriyor. İşte o dediğimiz yöntem bu aslında. Evet. İlk örnek, insani zaafımızın anlamı kaçınmamız gereken şeylerin elde etmek için gayret sarf etmemiz gerekenlerden fazla olmasıdır. Öyle görünüyor ki, burada korkuyla ilgili temel bir şey söz konusu ve kitabı mukaddesle anılan ilk duygunun korku olması da pek tesadüf değil. Adem bilgi ağacından yiyip de çıplak olduğunu keşfettiğinde utançtan önce korku hisseder diyor. Dolayısıyla burada bir, isteklerimizle ihtiraslarımızın birbirine girme sürecini biz görüyoruz. Batı dünyasının bir e, fotokopisi çünkü bu kitap, tabiri caizse fotoğrafı yani. İki, kitabı mukaddesten yola çıkarak ele alınmış olan bu ifadeyle, aslında bakın bizim o ilk yaratılışta Hazreti Adem'in cennette yaşamış olduğu şeytanın oyununa gelme hadisesi, İncil tarafından da bakılınca, kitabın ı tabii tabi İncil'den ziyade Tevrat'ta daha iyi ele alınan bir süreç. Muharref olduğu kaydıyla beyan ediyoruz elbette. Bunun utancın korkuyla beraber elde ediliyor olması biraz da Hristiyan dünyasındaki korku enformasyonunun yaratılış aşamasında sevginin üstüne çıktığını gösteren bir değer olduğunu gösteriyor ki kitap boyunca batı felsefesinin korkuyu, korkuyu ziyadesiyle e, Tanrı'ya sürekli atma meselesi ortada dolayısıyla bu ateizm anlayışının da kökenlerinde bir parça olarak beyan edilebilir gibi geliyor bize. Bende 21 var sonra. Sende ara var galiba. Arada medyaya güzel bir şey yapmış. Yani medyanın korku propagandasını çok fazla pohpohladığını özellikle, <gülüyor> özür dilerim, 11 Eylül saldırıları sonrasında bunu gereksiz bir şekilde pohpohladığını ve hani devamlı bunu öne çıkartarak insanlardaki korku duygusunun daha da artmasına vesile olduğunu falan çok güzel anlatmış. Daha sonra da Greenpeace'e geçiriyor zaten 24'te. Korkutarak iklim formasyonunu oluşturmak aslında olmayan bir şeyi abartarak söylemekten bahsediyor. Hatta onu ben 21'de şöyle gördüm. Risk farkındalığı diyor moda haline geldi. Paranoya şıklığı yeni bir trendtir diyor artık dünyada. Yine korku diyor mimarlıkta da bir tema haline gelmiştir. Öyle ki sakinleri ve kullanıcıları dışarıdan tehdit eden bir şeye karşı korumak bir binanın işlevinde önemli bir unsur haline gelmiştir. Şimdi ben burada şöyle bir not aldım. İçinde var olma duygusu yerine dıştan korunma dürtüsü batıya ait bir şey. Çünkü doğuda biliyorsun ki yakın zamana kadar evlerin çeperlerinde böyle yüksek damlar yoktu. Ziyadesiyle onlar, hanımefendiler de bahçeye, avluya çıktıklarında bir iç avlu var. Çünkü ya, dışarıdan hanımlar rahatça görülmeden rahat rahat işlerini görsünler diye bir kavram vardır. Korunma amaçlı değil. Burada da yine dürtülerin, duyguların üzerine çıktığını ve bu manada batı felsefesi, batı insanının en önemli meselesinin e, korku üzerine inşa edilmiş bir yaşam biçimine, zaten hazır olduğunu gösteriyor. Evet, dediği gibi belki 11 Eylül saldırıları bunu destekliyor ama e, sanki Batı dünyasının da korkuya sebep arar ve korkudan zevk alır mahiyeti var. O zevki de ben ilerleyen dönemde gördüm açıkçası o kitabın ilerleyen kısımlarında. Yani korkuyu bu kadar ön plana çıkarması teziyle mi alakalı diye düşündüm açıkçası. Yani güvenlik eşittir, korku olarak bakmak ne kadar doğru? Yani insanın tek ihtiyacı gerçekten güvende olmak mı? Bunu Maslow hiyerarşisinden evet. yola çıkarak beyan ediyor ama orada güvenlik, şurada batıdaki güvenlik anlayışı dışarıdan hep size bir saldırganlık geleceği üzerine. Ama doğudaki anlayış ne biliyor musun? Hani bildiğiniz üzere eline, beline, diline sahip olmak. Senin önce güvenilen adam olman, Daha yani batı hep dışarıdan başlayan bir süreç, bize de onu öğretmeye çalışıyor aslında. Evet. Dışarıdan gelen tehditler, halbuki doğu düşüncesi yani İslam hakikatinde hep tehlikenin siz olduğuna dair bir işaret var. Sen düzelirsen çevreni düzelten adam olursun manası var. Batı işte burada kendinden kopuk bir hayatı var. Evet, Batı'da genelde kendisine gelecek tehlikeleri aynen öyle öne çıkarıyor. Bizdeyse kaybedeceklerimiz korkusu daha Bu çok anda. önemli bir fark. Yani korkunun en temel farkı. Yani korkularımız aynı değil. Kesinlikle öyle. Yani bu kitabı da görmek isteyenler korkuların aynı olmadığını kesinlikle, kesinlikle. okumasını tavsiye yani ederim. Batı ile Doğu arasındaki farkın uçurumu burada. Potansiyel tehlikelerin fiili tehlikelermiş gibi sunulması, sürekli inelenen bir özelliktir deyip... Hayal dünyası. Aynen öyle. Hiç var olmayan şeyler. Terör saldırısında da zaten en çok bunu görüyoruz. Mesela ben onu psikiyatrilerine de çok denk geliyorum. Yani e, psikiyatrik olarak dünyada en fazla fobi çeşitliliği batıda. Mesela dinozor fobisi olan insanlar var. Görme ihtimali yok. Balina fobisi görme ihtimali yok. Bunların sürekli bir alt katmanlarına gidiş var ama ana kayıt ortada. Sen hep tehdidi dışarıda arayınca bir süre sonra olmayandan da zevk almaya başlıyorsun. Ki o zevk çok enteresan bir yere evet. gelecek. Ben sayfa 22'ye geldim ama senin ara var mı? Yok yok ben zaten 25'te Bak çok düşüyorum. enteresan bir şey var burada. İnsanları korkutmak diyor kuşkusuz. Gazete sattırır, 23'te pardon, ve insanları televizyon ekranlarına çeker. İşte tam bu nedenle televizyon haberleri ve gazeteler çoğunlukla en korkutucu haberleri nakletmek konusunda birbiriyle rekabet içindeymiş gibi görülür. Ama burada şunu kaçırıyoruz, yani onlar kaçırıyor. Korkutmak belki kısa vadeli bir kazanç olarak görülebilir ama bunu ben karbonhidrat-yağ ilişkisine benzetiyorum. Yani... Çabucak vücudumuzun enerjiye çevirebileceği şeylere istek duyarız ya. Acilen bir gofret yiyeyim, oradan bir paketli ürün yiyeyim. Onlar neye? Acilen bana yardımcı olsun. Ama o aynı aciliyet kadar çabucakta tüketimi getiriyor bu. Yani aslında korku batıda hızlı tüketmenin bir aracı olarak kullanılıp gerçek doygunluk önünde büyük bir engel. Belki insanlardan bu tarz hızlı satış, hızlı yeme, korkut ve sat unsuru olmasaydı belki bu manada da hızlı bir şekilde olmaktan çıkıp daha doygun bir noktaya ulaşmak için Hristiyan dünyası İncil'deki gerçekliği arama yolculuğuna çıkabilirdi. Burada şöyle sektörel tecrübemden yola çıkarak şunu söyleyeyim. Program yaparken insanların sadece korku değil. Kötü olan ilgisi her zaman daha fazla. Onu da ele alıyor zaten. Yani insanlar mesela en, özellikle Türk toplumu açısından baktığında yalan, entrika, birbirinin arkasından iş çevirme. Bunlar hep istenen ve talep edilen şeyler. Ama bu nefs. Bu garip değil mi? Ama bu nefse embalenin istediği şey. Biz bir evlendirme programı çekiyorduk o zamanlar. Sözde <gülüyor> evlendirme programı. <gülüyor> Sözde Abi birkaç programlığına... Hani kavgaları azaltalım dedik. Çünkü artık biz de bezdik set ekibi olarak. Bu arkadaşlar güya oyunculuk yapacaklar ama bunu unutup gerçekten kavga etmeye başlıyorlardı. Çekimi kesip bir de onları ayırmaya uğraşıyorduk. abi Kavgayı azalttığımız anda direkt reytingler düştü. Çünkü nefsi emmare ile muhatapsınız. Yani muhatap olduğunuz kitle nefsi emmare. Yani sen şimdi bu programın aynı program biz... Burada e, kitapların içinden çıkartılabilecek komik ifadelerle birbirlerine küfür eden insan tipi aşağılama biçimine çevirsek bu programı muhtemelen biz de hızla yükselen kanalların arasında yer alacak oluruz. Ama bu nefseye mare tatmin düzeyine gidecektir. Sıkıntımız o. Biz önce neyi toparlamalıyız? Çünkü... Adamın derdi para kazanmak zaten bu programı yaparken. Kimseyi eğitmek ya da evlendirmek, mutlu etmek gibi bir amacı yok. Çok izleneyim, çok reklam alayım, çok para kazanayım derdim i̇şte Bu durumda hayat... en çok nasıl izlenecekse öyle program yapıyor. Aslında kısır döngüye giriyoruz. Çok kısır döngüde değiliz. Burada bir tercih yapıyoruz bence. Tercih bir, işin iki dünyalı olduğunu düşünerek, hareket ederek bu dünyanın nefs mare isteklerini reddedercesine minimum seviyelerle hareket etmeye eyvallah etmek. Tercih iki Hızlı yükselmek için abuk subuk beyanatlarla ya da toplumu böyle bir anda irite edecek beyanatlarla işi sunma gayreti. Ama bak günün sonunda da şu var Berat. Hızlı tüketilen bir şey. Ee, şöyle bir şey var. Mesela satır arasındaki bu programı İnsanlar 5 sene sonra da, 10 sene sonra da, 20 sene sonra da açık bir daha dinleyebilirler. Evet, uzun vadeli bir Uzun vadeli bir. ama sen dönüp karpuz yiyen adamın işte veya havuzda 4 saat bekleyen adamın veya işte ne bileyim güya kürsüde konuşurken e, sağa sola saldıran bir adamın videosunu bir daha dinlemek istemezsin ya da önermezsin öyle tabir edeyim. Bu biraz daha e, şey ya kapital mantık yani. Aynen Sayfa 25'e geçiyorum ben orada. Evet bende de 25. Öyle de. mi? Dünyevileşen insanlık diye başlık atmışım. Eyvallah ben orada şeydi 25'te şey çok önemliydi benim için. Her çağın kendi korkusu olmuştur ama korkunun ne olduğunun tanımı değişir. Bugün dünyanın bizim coğrafyamızda yaşayan insanları ebedi arasında ebedi cehennem azabından korkan pek bulunmazken Kanserden, terörizmden ve ekolojik felaketlerden korkanlığın sayısı gitgide artmaktadır. Aynı yeri Şimdi aynı yeri çizmişiz. Ee, burada da şunu görüyorum ben. Bir tehlikenin potansiyeli olma ihtimali yok aslında. Yani çünkü biraz yukarıda diyor ki potansiyel tehlikelerin fiili tehlikelermiş gibi sunulması sürekli yenilenen bir özelliktir. Ve Ama sonda, paragrafın sonunda da şunu diyor. Kaldı ki potansiyel tehlikelerin çoğu. Asla gerçekleşmez. <gülüyor> o zaman potansiyel tehlike diye bir şey yoktur. İşte burada ben şunun değerini görüyorum. Kelimelerle medya arasındaki ilişki. Bir sonraki sayfada çünkü önümüze şu geliyor. İngiltere'de yapılan bir anket, ülkede 11 yaşındaki çocukların yarısının iklim yüzün değişikliği yüzünden geceleri sık sık uykusuzluk çektiğini iddia etmektedir. O zaman bunun bir potansiyel tehlike değil, gerçekleşmiş bir tehlike olarak gösteriliyor olması etkiliyor meseleyi. Günün konusu iklim olmadığı için geçiyorum evet. ama e, bunu yaparken peki biz neyden yararlanıyoruz? Medyadan. Filmlerden, medyadan yararlanıyoruz ki bugün bütün dünyada en çok seyredilen film tarzı ne? Vampirler. Veya bilim kozuları. Kanemiciler. O olmayacak hani şeyler. Kıyamet teorileri, Marvel yani. dünyası ve sürekli dünyayı kurtarma çabası. Yani bir yandan korkut kazan, bir yandan korkuttuğun şeyler üzerinden kurtar kazan. Onu en sonda güzel açıklamışlar. E ah incisi de gerçek değil. Kesinlikle. O zaman Allah Resulü'nün hadisine dünya geliyoruz yani dünya bir rüyadır. Kim için? Nefse maledici adam için. Sayfa 29'da da bu konuyla ilgili kendi batı dünyasında ilginç bir teslimiti var. Senin ondan önce gelen bir detayın varsa. Sayfa 27'de dünya daha mı güvenli diye bir başlık atmışım. Günümüz dünyasında terörist belki de en tehditkar figür, kuşkusuz terörizm yeni bir olgu değil. Ama birçok şeyden korkmaya zaten hazır hale gelmiş küresel bir dünyaya mükemmelen uyum sağlamış durumda. Herhangi bir zaman ve yerde terörist bir saldırıya maruz kalmak hep ihtimal dahilindedir. Hiçbir yerde güvende değiliz. Bununla birlikte terörist bir saldırı sonucu öldürülme ihtimali ziyadesiyle düşüktür. <gülüyor> Ama sürekli televizyonlarda bunu verirsen evin arka bahçesinde evet. terörist var zannediyorsun. Her zamankinden daha az iç savaş, soykırım ve insan hakkı ihlali var. Tüm istatistikler özellikle biz Batılıların şimdiye kadar var olmuş en güvenli toplumlarda yaşadığımızı gösteriyor. Bu coğrafyada artık daha az tehlike söz konusu. Ve bunlarla baş etme olasılığımız önceki zamanlara göre çok daha fazla. Her şeye karşın başımıza gelebilecek tüm potansiyel tehlikelerden korkmak için zaman bulabildiğimiz son derece korunaklı hayatlar sürüyoruz. Sonda da tam söylediği söylediğin şeyin ikizcikli biçimini şöyle ifade ediyor… Aslında öyle korunaklı bir hayat süreriz ki dikkatimizi saptayabildiğimiz kadarıyla ömrümüz boyunca asla gerçekleşmeyecek bir dizi potansiyel tehlikeye odaklarız. Korkumuz çok güzel bir tespit Batı dünyasında lüks ve konforun bir yan ölümdür. Ben de afarin diyen. Yine de bu onu daha az gerçeklemez. <gülüyor> Şimdi e, ama lüks ve konfor aslında nedir biliyor musun? bizim bakış açımızda, başkasının hakkının çiğnenmesidir. Çünkü lüks dediğimiz şey şartsızdır, konfor dediğimiz şeyin de e, şartları başkalarının sırtı üzerindendir. Şu manada söylüyorum, eğer siz lüks ve konfor hayatı tercih ediyorsanız infak etmiyorsunuz ve başkaları adına bir şey yapmıyorsunuz anlamına gelir. Zaten tamamen bencil bir bakış açısıyla odaklanmıyor. Bir Müslümanın lüks ve konfor üzerine bir hayatı olmaz. Mesela konforun şartları vardır İslam'da. Ama lüksün şartları yoktur. Çünkü lüks, lüks kabul yoktur. edilmez. Konfor vardır ama şartları da vardır. O, o konforun da bir şartı var. Anlatmıştık zaten. Bunu Anlatmıştık. Dolayısıyla burada Batı dünyası aslında şuna da gelmiş oluyor. Bir e, tabir caizse ağızdan çıkmayıp da İfadeyle ortaya çıkan bir değer, yıllar boyunca başkasının sırtından geçinerek büyümüş bir batının başlangıç büyümesinden bahsediyoruz. Bugün bedelini korkuyla ödüyor olması bir nevi, bir, bir kaydı böyle alınabilir. Güzel bir not düşmüş oldun. Sonrasında zaten korku yine evrimden başlayarak açıklanıyor. Nedir diyor ya. Hayatta kalma güdümüzmüş ya. Hayatta kalmamıza katkıda bulunur diyor. Hatta bunu refleksle ifade ediyor ama refleksler bizim için şöyle bir şeyi hatırlamamız lazım. Korkudan olmaz refleksimiz. İlk refleks korkuyla hiçbir alakası yoktur. Yani biyolojik olay köpek havladığında seni sıçrama sebebin korku değildir. Ani bir olay gerçekleşmesi. Ani bir olay karşısında beklenmedik bir, şey. beklenmedik bir olay karşısında. Yani mesela ne bileyim kapının açılması korkutucu bir şey midir? Dalmışsan bir şeye, vücut buraya odaklanmış, zihin, beden her şey buradaysa Sıçmaları. kapı açınca Ne oldu filan? Korkutucu bir şey değil ki o. O zaman refleksel bir korkudan değil, korunmadan dolayı olur. Kendi iç koruma bünyenizdir o. Dışarıdan bir tehlike olacak anlamına gelmiyor. O yüzden... Korkuyu burada hatta tanımlarken o kadar e, kuyular arasında geziyor ki benim en sıkıldığım bölümlerin başında geldi açıkçası. 48. sayfada şöyle bir ibare var. Korkuyu öfkeden, kederden ve neşeden ayıran şey kendinde nesne değil ona dair yorumdur. Yine adamına göre değişkenlik. Eğer nesneyi tehditkar diye yorumlarsam korku duyarım onu sinir bozucu diye nitelendiren bir yorumsa öfkeye götürebilir. Ama gerçek korku asla yorumlanamaz. Gerçek korku insan fizyonomisinde onu gerçekten beklenmedik bir anda gerçekleşip onu ortadan kaldıracak şeye karşı duyulur. Bak bu korkuyu anlayamamaları 55. sayfada benim karşıma çıktı. Tamam. Thomas Aquinas'tan almışlar, ebedi cehennem azabına mahcum olanların korku tanımayacaklarını işaret eder. Çünkü onlar için hiç umut kalmamıştır. Orsa korku duyanlar daima mutlu son için küçük bir umut besler. Bu görüş tamamıyla ikna edici gelmiyor diyor. Ama cehennemde yaşanan şey artık bir korku değil ki, acı. Sınırsız bir acı. Neyin evet. korkusu? Daha acı ne olabilir? Zaten acının acısıyla karşılaşmışsınız. Gerçek acıyla yüzleşmişsiniz. O andan itibaren yaşadığınız şey korku denmez. Dolayısıyla bu cehennem azabından korkutarak iman ehli olmaya götüren Hristiyan anlayışının o cehennemi orta çağda kuruyor olup cadı kazanı, cadı avına çıkıyor olması da o korku temelinin kilisenin kökenindeki nasıl bir harcın kanı olduğunu, o kanın harçtaki su olarak kullanıldığına dair bir izlenimi de hatırlamamızı gerektiriyor. E 60. sayfaya gittim Ondan ben. Ondan önce 56'da şeyi, şeye takıldım ben, cesaretin korkudan ileri gelmesi. Hmm. Şöyle, savaşta yaralanma korkusunun Asker arkadaşlarımız karşısında küçük düşme korkusunun gerisinde kalması da buna başka bir örnektir. <gülüyor> bu bakış Şimdi... açısından cesur davranışların aslında korkudan kaynaklandığı söylenebilir. Çok güzel bir söz bu. Çünkü doğu dünyası ile batı dünyası savaşa kalktığında doğu dünyası savaşa gülerek, batı dünyası ağlayarak gelir. Evet savaş meydanında ehli küffar korku içindedir. Doğu ise mutludur. Yani orada Hz. Ali Efendimiz'in e, pek çok gazvede kahkaha seslerinin diğer sahabe tarafından duyulduğunu unutmamak gerekiyor. Evet. Mutluluğun Arada cezvesi yani, mutluluğun cezvesi yani. Öbür taraf korkunun haykırışı. Burada da herhalde şehadet duygusu devreye giriyor. Ya artık orada bir olma duygusu var ya, o adamın kendi adına kaybolma duygusu var bu adamın canını feda edip vatanını kurtarırken birliğe dahil olacağına dair müthiş bir umudu var. Yani doğu umutla ayakta, batı korkuyla hep topallamakta. Zaten umudu hiç anlayamıyorlar ya, ilerle geliyor orası. Sen nereye geldin 60. sayfa, korku belirsizlikle sıkı sıkıya ilişkilidir diyor. Bu belirsizlik insan varoluşunun temel bir hususiyeti olarak tarif edilebilir. Korkuda varlığımın temel belirlenimi yani benim dışarıya açık oluşum açımlanır. Korku aynı zamanda hem hakkımda bir şeyin örtüsünü kaldırır hem de beni, beni kendimden gizler. Şimdi bir şey belirlenince korku ortadan kalkmaz. Bu aslında beni ilginç bir şeyle, bizzat beni Batının ekonomik formasyonuna götürür bir anda. Çünkü Batı'da biz aç kalacağız korkusuyla başlayan ekonomik e, buhranları görürüz. Aç kalma korkusuyla, öleceğiz korkusuyla, yarın değerini kaybeder bu korkusuyla Yağmalama, gerçekleşen. Biriktirme. Evet. O zaman ben buradan sonra garip bir yere doğru benim kafam gitti. Batı dünyasındaki kapitalizm anlayışının ki Rusya'daki komünizm de aynı yerden korkmamak için komünizmin tercihinde belki de korkmamak önemli bir literatür beyanatı olabilir. Burada onu gördüm çünkü 67. sayfada arada senin bir şey yoksa ekonomik konulardaki unsurların bize nasıl kaktırıldığını aslında anlatıyor. Sadece duyguların alışkanlıklarla eş olduğunu söylediği bir bölüm var. Duygular basitçe verili şeyler değildir. Geliştirilip de değiştirilebilirler. Alışkanlıklar genel ifadeyle insanların normalde farkında olmadıkları ama bilince çıkarılabilir, edinilmiş yanıtlar, tepkiler olarak tanımlanabilir. Alışkanlık, neye geldi, biliyor tekrarına musun? dayanmış. Yani hani çiftlerin birbirine şimdi bizimkisi aşktan sevgiden çıktı, alışkanlığa dönüştü diyorlar ya. O saçma bir cümle var. Oraya geldi mesela bak bizim gençlerimizin söylediği kelimelerin, kökenlerinin aslında buradaki çok büyük garabetlerden süzüm süzüm geldiğini bize gösteriyor. 67'ye gittim ben. Korku Sende ve var risk. mı? Ha? İşte bak burada çok enteresan bir şey var. Sosyolog Anthony Giddens'tan alıyor. Postmodernizmi ele alırken bir risk kültürü olarak tanımlıyor. Dünyaya bakmanın bir yolu olarak korku risk toplumu bir korku kültürüdür diyor. Şimdi riskler kayıp ve kazançlar üzerinden değerlendirilir. Bir şeyi kazanmak ve kaybetmek üzerindedir. Korku ise bir şeyin var olması ya da yok olması anlamındadır. O zaman batı dünyası bir şeyi kaybetmeye yok olması diyor, bir şeyi kazanmaya da var olmak diyor. Bu durumda ekonomide sen fakirsen batı dünyası için risksin, yok olmalısın. Hani bugün... Evet. Fakir <gülüyor> olmasın diye bir zihniyet, bir nüfus azaltma düşüncesi var ya da alt biçimde, alt düşüncede. Ki çok Ütopya'da da proletarya ayaklanmaları ha, var ya. O zaman bizde ise kayıp yani bir şeyi bir ticaret yaptığında az kar etmek ya da zarar etmek rızkın bizden azaltıldığına dair bir imtihan süreci gibi kabul edilir, bir yok oluş görülmez. Çünkü kazanan ve zengin olana da sen şimdi varlık sahibisin denmez. O halde şu hakikat ortaya çıkıyor. Adam varlıklı adam diyoruz ya bazen. Bu bize batının kattığı bir kelimeymiş. Varlıklı adam. Ne demek ya varlıklı adam? O zaman sen tam da yokluk içinde ve varlık içinde diyoruz ya. O bize batının kattırmış olduğu ekonomi modeli. Biz var ya da yok demeyiz kayıp ya da kazançlarımıza. Her birisi imtihan gözüyle görürüz. Tabii burada ben bir anda şeye gittim. Satır... Hemen öncesinde bir 68'e satır arası var. Heh. Her şey kesinlikten yoksundur deyip hmm. böyle bir agnostik bakış açısını hemen satır arasına sokmuş. Eyvallah. Burada ben... Zaten korku bununla besleniyor ya belirsizlik duygusuyla. Ben burada şeyi çok iyi gördüm. Birazdan da ele alırım. Söz arasının ehemmiyetini. Yani hakikaten o kelimeleri tek tek ele aldığımda keşke diyorum hayatımı yani zamanımın çok büyük bir kısmını kelimelere ayırarak şu kavramsal e, uygulamayı bir an önce şu kavramlar sözlüğünü bir an önce yazıyor olsak. Çünkü bununla bitirdiler bizi. Evet, ben kelimelerin hayatımızı ve düşünce dünyamızı bu kadar değiştirebildiğine hiç fark etmemiştim. parça etti ve biz hakikaten fark etmeden olduk. Hiç fark etmedik. Çünkü içine doğdu. Tatlı ona. tatlı. Öncesini bilmiyoruz. Sayfa 78 Journal of the American Medical Association dergisinde her ikisi de radyasyonla kanser arasında ilişki alan iki makalenin basında ne kadar yer kapladığı ile ilgili bir incelemeden bahsediyor yazarımız. Makalelerden biri belli bir laboratuvarda çalışan beyaz erkeklerde lösemi riskinin arttığını gösteren bir incelemeyi tartışırken Diğer makale ise nükleer güç tesisine yakın oturan insanlarda kanser riskinin artmadığını ispat ediyordu. Bunun karşısında ikincisinin yani meseleye olumlu açıdan yaklaşan makalenin basında daha çok yer tutacağı düşünülebilir. Zira ilkine göre uzak daha fazla insanı ilgilendiriyordu ama öne çıkan olumsuz makale oldu. Tehlikelerin medya tarafından sistemli biçimde çarpıtılarak ele alması ciddi bir sorundur. O zaman şeytanın korkuyu ümitsizlik kaydıyla beyan edeceğinin göstergesi olup Batı medyasının şeytanın sözcüsü olduğunu söylemek yanlış bir ifade olmaz çünkü şeytanın hani akidesine saysayak birinci maddede ya da ikinci maddede ümitsizlik gelir. Aynen öyle. Bundan da sen besleniyorsan senin şeytanın adımlarını takip eden bir yolculuk içinde olduğunu gösterir. İşte medya sektöründe bahsettiğim şey de buydu zaten. İnsanların hep kötüye yönlendirilmesi ve onların da artık bunu talep eder hale gelmiş olması. Ama nefsi emmari baştan onu talepkar ki. O şeytanla beraber yürüyecek. 88 evveli var mı sende? 80'de... Salgınların bizim şu an olduğumuz varlıklar haline gelmemize, işte mümkün kılan şey olduğunu, mikroplarla savaşmak için her gün daha iyi teknolojiler geliştirmeye devam etsek de bunların yarattığı yıkımın elinden bütünüyle kurtarabileceğimize inanmak için hiçbir sebep yoktur falan deyip, e, çizmediğim için bulamıyorum da, şöyle bir yere geliyordu. Biz Avrupalılar olarak savaş, şey, hastalıklardan korunabiliyoruz. Aşımız var, suyumuz var, buyumuz var da... Ben orayı da okudum da, pandemi öncesinde evet. bunu söylemek harika bir şeydi yani. Korona salgının da... Ne oldu? Titanik geldi aklıma. <gülüyor> Batmaz lan bu gibi <gülüyor> Çok güzel oturdu. 88. Rastlantıya kazara olan kesinlikle yer yok. Aslında bu gözden kaçmış ya da hatalı beyan edilmiş riskten başka bir şey değil. Bu şekilde düşünmenin ifade bulduğu en uç örneklerden birisi... Yine British Medical Journal'ın sütunlarında kaza kelimesinin kullanımını yasaklamak yönünde aldığı karardır. Bunun gerekçesi kazanın ya da tesadüfün çoğunlukla öngörülemez bir şey olarak anlaşılmasıdır ama artık pek çok tahribat ve nedenleri öngörülebildiğine göre bu ifadenin kullanılmaması gerektirilir. Bak adamlar kendi sözlüklerinden inançlarına uygun bir şekilde, bazı kelimeleri çıkarıyorlar. Kaza. Rastlantısal bir olguysa kazanın gerçekliğini yok saymak anlamına gelir. Tedbirse rastlantının değil yaratıcının olduğuna bir inançtır. Dolayısıyla beynin çalışma biçiminde iman bu farklılığı ortaya koyuyor. Yani beyin iman sahibi ise farklı çalışıyor, değilse farklı çalışıyor. O zaman Bizim sözlerimiz ve kelimelerimiz düşünce biçimimizi biz fark etmeden etkiliyorsa, günün sonunda iman hakikatinden uzaklaşıp yaklaşmamıza vesile oluyor o her bir kelime. Bak 89'da aslında kendi örneğini vermiş. Fredriksen üç tür talihe dikkatimizi çeker. <gülüyor> bir, yapısal talih. <gülüyor> yani ne çeşit genleri, genlerle doğdu, doğduğumuz bağışıklık tepkisi vesaire. Evet. 2. Koşullara bağlı talih, yeah. örneğin yaptığımız seçimlerin öngörüle pardon, yani ne tür koşullarla çevriliyiz, çevresel faktörler. 3. Sonuca bağlı talih, <gülüyor> örneğin yaptığımız seçimlerin o da beğen öngörülerler yani. sonuçları. Bu kadar değil mi abi? Aynen yani. o kadar. Kadar demek bu kadar o, o, zor mu? Devamı da şu bak, sekülerleşmeyle beraber, Max Weber'in ifadesiyle, ekonomiden bahsediyor dedi mi hikaye. Evet. Dünyanın büyüsünün <gülüyor> bozulmasıyla bizi tehlikelere karşı koruyan dinden ziyade bilim olmuştur diyor. Aynen, evet. Sorun şudur ki, aynı bilimin kendisi büyük ölçüde en büyük tehdidi oluşturuyormuş gibi görünüyor. <gülüyor> evet, <gülüyor> bu artık şey, tedbirin... İman hakikatinden çıkartılıp rastlantısal olgunun getirilmesinin bilimli olduğuna, bizim de hep söylediğimiz bir şey var ya biraz, e, yeni çağın dini bilim diye. Heh, tam kanıtı. onu diyecektim, 86. Ha, ha, ha. Teknoloji çoğunlukla insana yabancı bir şey olarak çizilir. Oysa gerçekte teknoloji belki de daha yüledilebilecek en, en insani, insani şeydir. Şehir. Geliyor teknoloji olmasaydı, şu an olduğumuz varlık türü olarak var olamazdık. Ama öyle bir getiriyor ki yersin bunu yani. Sayfa 91'de işte tedbir ilkesiyle ilgili beyanatı sunup ehli imanın e, hatasını bulmaya gayret ediyor yazar Hı. ve şöyle diyor. Tedbir ilkesinin iki ana yönü belirsizlik ve zararttır. Belirsizlik her zaman var olacaktır. Buna yanıt vermek o kadar kolay değil zira buna dair 20'den fazla tanım mevcut. Kaldı ki bu tanımlardan bazıları birbirinin tersini söylemektedir. Şimdi birinci olay şunu söylemek lazım. Tedbir ehli imanın vasfıdır. Ehli küffar müteşabihte bolduğu için delili işte budur. Tedbir ilkesinin belirsizliğine odaklanmıştır ve tanımsal farklılığın beyanatı, Tedbir bilim için yahut nesneler adına değildir ki tedbir kendi tevekkülümüzün abdestidir. Her şeyin bir gerekliliği vardır ya namaz için bir abdest gerekiyorsa o abdest bir hazırlıktır. Dolayısıyla tevekkül etmek yani vekaleti Rabbimize tevdi eylemek için bir ön hazırlık gerekiyor. O zaman bunun abdesti tedbirdir birbirinden kopuk değildir ve bir bütündür. Ama bunu risk faktörü olarak görmek sonuçta kazanç ve yoklukta Rabbini inkarı giden kapının öyle ilk adımcıkları. Adımı nasıl attığında şuradan söyleyeyim. Az önce dedin yani ya bizi salgınlardan şundan bundan koruyan teknoloji ve bilim olmuştur diye. Ondan sonra Ulrich'ten Ulrich Beck'ten bir alıntı yapıyor. Tehlikenin kaynağının artık cehalet değil, bilgi olduğunu yazar. Aa, hani şöyle demiştik çıktı? ya, <gülüyor> e, kor, teknoloji artık tehlike gibi addediliyor demiştin ya, birden bu cehalet neyi temsil etti ya? Benim aklıma birden bu kilise, Hristiyanlık ve din geldi. Aa, Aynen öyle. Cehalet... Çünkü burada 93'te şey var. 2003'te yürütülen bir ankette diyor, bir grup bilim insanına eğer bilimde tedbir ilkesi geçerli olsaydı, onlara göre hangi tıbbi, teknolojik ve bilimsel ilimlerine mani olacağı sorulmuştur, ilkenin temelde olumsuz yönelimde sorumlu olduğunu göstermiş. Ne göstermiş? Antibiyotikler, aspirin, kan nakilleri, bütün bunları yapamazdık diyorlar tedbir sahibi olsaydık. Çok garip. İlke sadece potansiyel felaketler için mahfuz tutulursa bu sefer de, ona çok nadiren başvurulacaktı. Zira o kadar da çok potansiyel felaket yoktur. Hemen sonrası 97'de bu beyanatın risk kursunu şöyle beyan ediyor. Diyor ki, kabul edilebilir bir risk seviyesinin ne olduğuna dair hiçbir nesnenin ölçü yoktur. Bu bir sahtekarlık. Çünkü risk kabul edilebilir olan değil, beklenilen değere göre karşılık gelen, nesnel ölçüt miktarıdır. Dolayısıyla varlıkla ölçülebilir, riski ölçemiyorsanız siz olaya bilimsel değil, tamamen manipülatif yaklaştığınızın Zaten göstergesidir hemen ki... sonrasındaki cümle bu pragmatik bir meseledir. Evet. Bu borsa matematiğinin işidir. Bu dünyada fakir fukaranın sırtından para kazanma yoldur. Riski öngörülemez. Hiçbir şey yoktur. Öngörülmesini istemiyor olabilirsin. Çünkü manipülasyon yapacaksın. Çünkü milletin sırtından ne kazandıysa evet. onu yiyeceksin. Geldik benim kendimi paranoyak hissettiğim bölüme. Anladım. Korkunun cazibesi. Evet. Sen geçmedin mi daha? Geçtim. yüze geldim ben. Dur. ilk cümle önemli orada. Bakayım. Nietzsche'nin dünyasının cazibesinden çok şey yitirildiğinden... Çünkü artık yeterince korkmadığımızdan yakınıyordu. <gülüyor> ben açıkçası bunun şey ettim de Nietzsche'yi görünce Allah kahretmesin deyim. <gülüyor> Abi Nietzsche'nin böyle buyurdu zer düştü. Evet. çok zorlanarak da olsa okudum. Çünkü bıraksam bir daha asla okumayacağım biliyordum. Okumayacağım kitaptır. Tekrar tekrar söylediği tek bir cümle vardı. Tanrı'yı öldürdük. Bana direkt nedense o Nietzsche'den alıntı yaparak başlaması direkt burayı... Ya Tanrı'yı korku olarak adlandırdıysan, korkacak bir şeyin kalmaması için verilen her mücadelede Tanrı'ya karşı bir başarı elde etme duygusu oluşur. Ama hepsi sahtedir. Zaten sonrasında da Nietzsche'nin üst insanıyla Öyle insanın kendi da... Öyle sahtedir ki bu ben 100. sayfada yazdım, çizdim. Korku dünyaya renk katar, korkusuz bir dünya ölümüne sıkıcı olurdu. Bak şimdi Biyokimyasal açıdan konuşursak, korku merakla bağlantılıdır. Bu da heyecan verici filmlerin ve deneyimlerin neden çok eğlenceli olduğuna dair bir sebeptir. Şimdi korku, hata ve karmaşanın meydana gelip acelecik oluşturmasını ister. Burada bir yeterlilik sürecinde e, ilginç bir şey var insan e, kimyasında. Ehli imanın korkusu, genel manasada bir şey yetip yetememek üzerindedir. Yani iyi bir kul olup olamadığına dairdir. Hani bir tanesi bu, iyi bir anne olabildim mi, olamadım mı, iyi baba olmak filan, iyi bir çalışan oldum mu, başkasından korkularımız bunlardır. Bak abi, burada bizim üretilen bütün proteinler ne biliyor musun? Yenilikçi proteinler. Yeni bir şey yapan adam da bu korkuyla proteinler oluşuyor. Tersi ise yok olacağım diyerek arzular tetikleniyor ve arzularına koşuyor. Arzuya koştuğunda sen ondan para kazanıyorsun. Aynen öyle Yeniliğe anladım. koşamamamızın sebeplerinden bir tanesi de bu korku enformasyonumuzun batılı gibi olmasından kaynaklanmaya başlaması. Şimdi bir sonraki cümle çok önemli çünkü 101'de. Bir şeyden çok yoğun etkilenmek yaşamlarımıza bir tür mevcudiyet verir. Hayatın duygusal bakımından bakımdan hep tıkırında gittiğini, içsel yaşamın tadı tuzu kalmadığını hissetmek usandırıcı olabilir. O zaman esasında olumsuz olan duygular bu ve eylemsizliğe olumlu bir alternatif olarak görünebilir. Ee, sonra bir şarkı sözü alıyor filan. İki günü bir olmayan bizden diyor değildir diyor zaten Allah Resulü. Ama siz güdülenmemiz farklı. Biz yeniliğe ve yenilemek üzere giderken siz korkularınızdan doğan enformasyonunuzu arzularınızla örtme peşindesiniz. İkisi çok farklı. Bizde arzular bu yüzden reddediliyor. Çünkü yeniden koparıyor seni. Yani yakın çağda bu kadar çok geçmişe takılı bir Müslüman toplumunun oluşması, korku enformasyonu benzeri kelimelerin farklı bir biçimde, kod diyor olmamızdan kaynaklandı. Ki onda bu korona sürecinde gördük zaten. 2 gün kapanıyoruz dediler. Ne bankamatiklerde para kaldı. Of. Ne marketlerde yiyecek kaldı ne yazık ki. Yüz yüze geçtim seninle arada. Bir yok şey yok var mı? ben daha ileriyi atlamışım. Şimdi ben burada çok ilginç bir şey yakaladım da onu şimdi anlatacağım size. Şiddetli ve korkutucu kurgular duygularımızı işlemek için iyi ortamlardır. Çocuklar da bundan yararlanım, korkularına hakim olmayı öğrenebilirler. Peki, duyguların tetikleyicisi kurgudan mı doğar? Gerçeklerden mi? Gerçeklerden doğar değil mi? Şimdi ben bir sayfayı çevireceğim. Diyeceğim ki, 104'te. Her şey güzel kılınabilir ama öyle görünüyor ki, bolder esasen güzeli kötüye bağlayarak örneğin cinayetin güzel mücevherlerinin en kıymetlisi olduğunu iddia eder. Günlüklerinde erkekse güzelliğin en mükemmel idealinin şeytan olduğunu yazar. Hmm. O zaman. Şu, o benim kafama şu ben. soru geldi. Bu Yunapark tutkusu ve Disneyland'ın kuruluşu neden dünyada bu kadar tetiklendi? Adam diyor ki korkularımızdan haz alıyoruz. Bu yüzden ben Disneyland'ın Disneyland kuramadığım yerlerde Luna Park coşkusuna çıkıyorum. Peki biz o zaman bu tutkuyla beraber neyi öğrenmeye başladık? Belki de korku duygularımızı besleyen mabetlerdir Disneyland. Bu arada reklamcılık derslerinden hatırlıyorum. Bizim Disneyization diye bir başlığımız vardı. Yani önce eşek gibi çalıştır, birikime mutlaka Yönelt sonra ya çok yoruldun şimdi dinlenmen ve rahatlaman lazım deyip hadi Disneyland'a gidin diye bir propaganda yap. Orada da sana e, yanlış anlamayın ben de Luna Park'a gitmeyi seven bir adamım ama delicesine Luna Park ve Disneyland kafasına ulaşmış ve oradan çıkmayan yaşlı adamlar. Geçenlerde bir arkadaşım bana Amerika'daki Disneyland'dan bir fotoğraf gönderdi. İçerideki çoğu insan yaşlı. Çocukların oyunca mekanıydı burası. Belki de Disneyland'la ilgili de bir program yapmak lazım. Ayrı İnceden. bir muhabbet olduğuna dair izlenim de aklımda yeniden canlandı Burada diyebilirim. da en popüler oyuncaklardan birinin korku tüneli olması enteresandır. Ve nedense hiç konu edilmemiş korku fensefesinde yani. 114'e gittim ben. İkiz Kuleleri yapılan saldırıyı yüce olarak görmüş Burke. Burke. Ve tıpkı de de yapacağı gibi öte yandan Kant, böyle acayip geçmişe falan gelmesi de tatlı bu arada, Kant bu olayı yücenin diyarında sürerdi. Kant için etikle estetik, iyi ile güzel arasında bir bağlantıyı muhafaza etmek hayatında, hayatıyken, de Quancy'de estetiğin etikten daha güçlü ayrıldığını görüyoruz. Ahlakı tamamen ardımızda bırakıp, Cinayeti sadece estetik bir perspektiften görmemiz gerektiğini yazar diyor. Şimdi yaratıcının yücelik vasfına korku ile ermesi, erilmeye çalışılması estetik üstünlüğün etik kabiliyetini yerle yeksan etmesiyle başlar. Dolayısıyla korkutmak batık için, batı için estetiktir ve etiktir. Egemenin yaptığı tüm yasalar Tanrı'nın yasaları olarak kabul edilir ama Tanrı'nın yasalarının hangileri olduğuna ve devlet dininin ne olması gerektiğine karar veren egemendir. Korku zeminde kök salan sapkın bir güvendir bu diyor. Hem gerçeğin farkında olup, muzdarip olup, hem de yeniden aynısını kendi eliyle yapmak hakikaten imansızlığın bir çaresizlik olduğunu ve çaresizliğin de bir imansızlık gücüsünü Sürekli tetiklediğini gösteriyor. Hani bizde bir laf vardır ya iman varsa çare vardır diye. İmansız olmak çaresizlik, güdülenmesini sürekli tetikliyor ve korku bu tetiğin besini haline dönüşüyor bir yerde. Tamam sen bunu söylemişken ben de şurada bir tanımını okuyayım 131'de budalaca güven dediğim şey birinin sahip olduğu daha üstün bilgi karşısında. Riski göz ardı ettiğimizde söz konusu olan güven biçimidir. Bu güvenin bir örneği, bir tarikatın üyelerinin liderleri karşısında sergiledikleri eleştirelliği tamamen bir kenara bırakmış tavırlarıdır. Benim burada aklıma Hazreti Ömer'in o beni Eyvallah. nasıl düzeltirsiniz Eyvallah. konuşması geliyor. Böyle bir bırakmışlık zaten İslam'da yoktur. İşte Yol burada Hazreti Ömer'in bu duruşunu... Bu teorik mantaliteyle anlatan olmadı. Yani bizde 2-3 tip kitap formasyonu bitti artık. Bakın adamların bir korkuyla ilgili romanları var. Korkuyla ilgili hemen herkesin okuyabileceği korkularınızdan kurtulun diye bir evet. kitabı var. Bir de oturup literatürle ilgili kitabı var. Dolayısıyla bizim İslam dünyasının geçmişteki gazali formasyonu, ondan önce Abdülkadir Geylan Hazretleri'nin enformasyon biçimi, ondan önce Hasan Basri Hazretleri, ondan önce Hazreti Ali ve dahi Resulü Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın her beyanatını en az bu üç derinlikle veriyor olmasın. İster bu bir alimde toplanmış olsun ister olmasın. Bugün bitti. Bugün sadece menkıbeleri ve Uçan keramet gösterenleri okuyoruz. Garip bir şey var ama. Eyvallah, bunlarda yaşanmıştır da. Garip bir da. şey var ama biz o literatür kavramını orta düzey ve alt düzey Allah Resulü'nün yanında görüyoruz. Abi şu an masası yaklaşılmıyor mu? Çok. Bu Evliya Allah'ın hayatına. Çok. Yani gerçekçilikten o kadar koparılmış durumda ki. Ne yazık. Ki. Asıl problem de bu zaten. İnsanları iten bakış açısını değiştiren Yani şey. bir gün Mevlana'nın menkıbevi yaşam biçiminden yola çıkarak ifadelerin yanında Batı dünyasının onun felsefik bakış açısına verdiği değer bizim ülkemizde birkaç saat konuşulmak istense işte bizim program gibi 300-500'lerde kalacaktır yani. Maalesef ki 171'e geldim ben. Senin arasında daha bayağı var galiba. Ha saat Park'taki şey, devlet düzeni var 135'te. Ha. Korku politikalarında ilk kısım. South Park'tan almış bunu. Hmm. Meşhur çizgi film var ya. Korkuyu halkın emrimi yerine getirsinler diye manipüle etmek için kullanıyorum. Karşısındaki Bart Simpson soruyor. Ha, terörizm gibi bir şey değil mi? Kartman cevap veriyor. Dostum, terörizm gibi değil. Terörizmin ta kendisi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Evet, evet, zaten? Evet, evet. Güzelliği Orada artık Batı ediyor. dünyasında çektiği dertlere geldiği için orasını evet. ben çok umursamadım açıkçası çünkü çok kötü bir bölüm gibi geldi bana yani çok bağlantılı geldi. Ben sadece gelmedi. hani en azından kendini evet. özelleştirisini yaptığı için Yapmış. bir şey yaptım. Bu kısım zaten anlatıyor atlayabiliriz yani senlere geldi. 171 e geldi. Korkunun yerine umudun avukatlığını yapsam da. Bu, büyük toplumsal ütopyaların geri dönmesini dilediğim anlamına gelmiyor. Bilakis, korku toplumunun ütopyacı düşüncenin bir ürünü olduğuna inanıyorum. Ütopya, lafsi anlamıyla olmayan yerdir. Belki de Batı dünyası için karşılıksız sevmek en büyük ütopyadır. Çünkü korkuyu böyle anlayan bir insan asla ve katiyetle karşısındakini karşılıksız sevemez. Bizim Tevhid Hocağından çıkan Aşk dergisinde sevebilmek ve aşk mahiyetinin imanla bütünleşik bir kavram olduğunu beyanatımız şu kitapla beraber <gülüyor> tekrardan delillenir. Okudum. Tekrardan okumayanlarda da okuması tavsiye edilir. İhtiyacımız olan şey, son cümle, ihtiyaca düştü en son. İnsanlığın bu problemleri adım adım çözme kabiliyetine inanç duymak, hatalarımızdan dersler çıkarmak, ve daha iyi bir dünya yaratmak, kısacası insancıl bir ilimsellik. Bizler dünyaya kendi ve dünyanın dünyevi dertlerini çözmeye gelmedik. Bizler dünyaya başkalarının dertlerini çözmeye, başkaları adına yaşamaya ve nihayetinde Allah'ın rızasını kazanmaya geldiysek eğer asla bugüne kadar yapamadığınız şeyi bundan sonra da yapabilmeniz mümkün olmayacağından Doğal bir korku sürecinde yine bir farklılığımızın altı çizilmiş. Bir Müslüman bunu okuduğunda eğer buradaki korkulardan yola çıkan bir hayatı varsa hakiki iman meselesinde eksiğimiz olduğuna delildir. Bu kitap batının korkularının temelini anlama noktasında bizlere önemli bir rehber oldu. Katılıyorum. Ya gerçekten avukatlığını yapabileceğim kitaplar istiyorum ya. Yani <gülüyor> Şeytanın durayım, avukatı tamam. hikayesi. <gülüyor> o zaman haftaya yalnızlığın felsefesinde görüşmek üzere inşallah. Bekleriz. Ona gelsin. Sağlıcanla.